Bir boncuk sanatçısı küp şeklinde bir boncuğun üst köşesinden karşı alt köşesine küçük bir delik açıyor. Küp şeklinde bir boncuk. Pekala, boncuğun her da 1 bölü 2 santimetre. Peki deliğin uzunluğu nedir? Şimdi buraya bir küp çizelim. Büyük bir küp. Şimdi bu şeffaf olsaydı arkasını ve tabanını görebilirdik değil mi? Bu küpün her ayrıtının da 1 bölü 2 santimetre olduğu verilmiş. Yani... Burası 1 bölü 2 santimetre, şurası 1 bölü 2 santimetre ve burası da 1 bölü 2 santimetre. Ve boncuğun üst köşesinden karşı alt köşeye bir delik deniliyor. Üst köşeden karşı alt köşeye. Şimdi sanıyorum küpün içine sığdırabileceğimiz en uzun köşegeni soruyor değil mi? Buradaki arka sağ üst köşeden şuradaki ön sol alt köşeye. En uzun köşegeni böyle çizebiliriz. Bunu çizeyim. Şöyle bir şeye benzer. Aradığımız uzaklık bu. Peki bu deliğin uzunluğu nedir? Bulmamız gereken uzunluk burası. Bunu nasıl bulabiliriz bir düşünelim. Bu klasik bir soru. Bir küpün veya dikdörtgenler prizmasının en uzun köşegeni. Bu sorunun yani bu sorunun cevabının püf noktası bunu bir üçgenin hipotenüsü olarak görmek. Her ne kadar şu an üçgene çizmemiş olsak da. Bunu bir dik üçgenin hipotenüsü olarak düşünebilmek için bu küpün alt yüzündeki köşegeni gözümüzde canlandırmamız gerekiyor. Şimdi bu çizdiğim köşegeni düşünelim. Küpün alt yüzündeki köşegen. Şimdi küpün içinden geçen bir dik üçgenin farkına varmışsınızdır değil mi? Burası bir dik açı. Ve bu uzunluğu biliyoruz. 1 bölü 2 santimetre. Şu turuncu kenarın uzunluğunu bulabilirsem, küpün tabanının köşegeni, sorulan uzunluğu yani en uzun köşegeni, Pisagor teoremini kullanarak hesaplayabilirim. Şimdi bu turuncu kenar için küpün tabanını görselleyelim. Tabana baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz, bu kenarı mavi renkle işaretliyim, buraya da çizeyim. Bu kenarı aynı mavi renkle çiziyorum. Sonra şuradaki kenar var. Bunu da morla çizeyim. Bu kenarı burada da morla çizeceğim. İkisinin de uzunluğu 1 bölü 2. Yani ikisini de yaklaşık aynı boyutta çizeceğiz. Bir de küpün tabanının köşegeni olan bu turuncu kenar var. Buraya da aynı turuncu kesik çizgili doğruyu çizelim. Bu kenarı biraz uzatayım. Bunun şimdi dik açı olduğunu biliyoruz. Buradaki bir küp olduğu için bu açı dik. Bu kenarında 1 bölü 2 santimetre olduğunu biliyoruz. Şuradaki kenarında tabii 1 bölü 2 santimetre olduğunu biliyoruz. Bu köşegenin uzunluğunu bulmak istiyorsak, Pisagor teoremini kullanırız. Pekala, bu bilinmeyene x diyelim. x kare, hipotenüs kare, bu iki arkadaşın karelerinin toplamı, değil mi? Eşittir 1 bölü 2 kare, 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin karesi. Peki, x'i bulmak istersek, x eşittir, bunun değerini nasıl buluruz? Karekök 1 bölü 4, yani 1 bölü 2'nin karesi, artı 1 bölü 2'nin karesi, yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 peki nedir? x eşittir karekök 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Bu da eşittir 2 bölü 4, ya da kısaca 1 bölü 2. Veya 1 bölü karekök 2 olarak da yazabiliriz. Paydayı kökten kurtarabiliriz ama şimdilik böyle bırakacağım. Bu haliyle daha kolay işlem yapabileceğim için bu şekilde bırakıyorum. Buna göre buradaki uzunluk 1 bölü karekök 2. Şimdi delik uzunluğunu hipotenüs olarak alan dik üçgeni çizelim. Hipotenüs bu uzun kenar. Şöyle çizeyim. Uzunluğu 1 bölü 2 santimetre. Bir de uzunluğunu yeni bulduğumuz kenar var. Bu x kenarı buradaki kenar. Bu kenar ve burası dik açı. Şu uzunluğu bulduk. 1 bölü karekök 2 santimetre. Şimdi deliğin uzunluğunu bulmak için yine Pisagor teoremi kullanacağız. Pekala buraya h diyelim. Deliğin uzunluğu veya l diyelim. O zaman l'nin karesi eşittir 1 bölü karekök 2'nin karesi segor teoremini uyguluyoruz. artı 1 bölü 2'nin karesi. Bunun en uzun kenar olduğunu biliyoruz. Dik açının karşısındaki kenar. Diğer iki kenarın karelerinin toplamını alalım. L kare eşittir 1 bölü karekök 2. Evet bunun karesi nedir? 1'in karesi 1'dir bölü karekök 2'nin karesi ise 2'dir. Artı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin karesi eşittir 1 bölü 4. Yani, l kare eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Peki, 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 neye eşit? Şurada bulalım. 1 bölü 2'yi 2 bölü 4 olarak yazalım. Artı 1 bölü 4 eşittir 3 bölü 4. Yani, burası 3 bölü 4'e eşitmiş. L'nin karesi eşittir 3 bölü 4. O zaman l eşittir 3 bölü 4'ün karekökü olur değil mi? İki tarafın karekökünü alırsak, l eşittir karekök 3 bölü karekök 4 olarak buluruz. 4'ün karekökü nedir? 2'dir. Ve cevabı bulduk. Bu deliğin uzunluğu karekök 3 bölü 2 santimetreymiş. Bütün uzunluklar tabii santimetre cinsinden verildiği için sonucu da santimetre olarak ifade edeceğiz.